Necla, Nihan ve Aslı Avrupa Birliği'nin desteğiyle hayallerine kavuştu. Barış, refah ve daha yeşil bir gezegen için kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi şart. Avrupa Birliği de bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği için yalnız Avrupa'da değil, tüm dünyada faaliyetler yürütüyor. Sadece 8 Mart'ta değil, her gün.